Diğer yarım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Seni seviyorum. Sağlıkla, mutlulukla daha nice güzel yıllarımız olsun. Babacım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllara. Baba doğum günü. İyi ki doğdun Ekrem, iyi ki varsın oğlum, İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana, Evet. hoşça kal. İyi ki doğdun işte, seni çok seviyorum, dağım günün kötü olsun, pastaya gelemedik ama üzülme, biz buradan yeriz zaten, bak. <gülüyor> numara 5 yıldız. Ekrem enişte doğum günün kutlu olsun. My life. Ek ekrem enişte doğum günün kutlu olsun. Sevgin enişteciğim. On numara 5 yıldız bir insansın. Doğum günün kutlu olsun. Nice nice mutlu yılların olsun. Bugün umutların daha güzel olmalı. Hayatı daha çok sevmelisin. Çünkü sen bugün doğdun. Doğum, doğum günün, günün kutlu, kutlu olsun. olsun. Nice, nice mutlu, mutlu senelere. senelere. Dayıcığım doğum günün kutlu olsun seni seviyorum. Dayı doğum günün kutlu olsun yengem seni bu kadar sevmiş şaka şaka kocaman seviyor seni. İyi ki doğdun abi, iyi ki doğdun abi, iyi ki doğdun abi, nice yıllara. Nice yıllara iyi ki doğdun Ekrem Bey. Hayırlı akşamlar. Seni seviyorum abicim. iyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun dayıcığım Seni çok seviyorum. İyi ki varsın iyi ki doğdun. <gülüyor> i̇yi ki doğdun dayıcığım Seni, <gülüyor> Seni çok seviyoruz. Ailenle, eşinle, çocuklarınla nice mutlu yıllara. Serkan'ın selamı var. Doğum gününü kutluyor. Hepimiz seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Babamın da çok selamı var. O da doğum gününü kutluyor. Doğum gününü kutlu olsun dayıcığım. Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin. Eşinle, çocuklarınla, tüm sevdiklerine güzel günler geçirmen dileğiyle. Seni çok seviyoruz. Doğum, doğum gününü günün kutlu, kutlu olsun dayıcığım. Nice senelere. Dayıcığım doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerini birlikte nice seneleri. İyi ki doğdun, İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. <gülüyor> Dayıcığım i̇yi, iyi ki varsın mutlu yıllara, uzun, Allah uzun ömürler versin ailemle, mutlu senelere inşallah, seni seviyorum, seni öpüyorum. İyi doğdun dayı. Dünyanın en iyi psikoloğu, doğum günün kutlu olsun dayıcığım nice senelere. Doğum günün kutlu olsun. Nice senedir ekrem çurfa. Allah uzun ömürler versin. İş hayatında başarılar verirsin.